Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Nisan ve Mayıs aylarında tutulmalar harekete e, geçmesiyle beraber e, zorlayıcı süreçler yaşadık her birimiz farklı alanlarda. Biraz e, olayları sindirmekte, hazmetmekte güçlük çekiyor olsak da Haziran ayında nispeten daha sakin, daha stabil enerjilerle muhatap olacağız. Haziran ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda beni instagram opikusastroloji hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu küçük hatırlatmadan sonra haziran ayı gündemine şöyle bir bakalım siz sevgili yengeçler için neler sunuyor olacak. Evet sevgili yengeç burçları 3 Haziran tarihinde Merkür Retrosu bitiyor Merkür 26 derece boğa burcunda Düz seyrine başlayacak ee, Merkür Retrosu biliyorsunuz İkizler burcunda başlamıştı Sizin 12. evinizde Ve boğa burcuna kadar yani 11. evinize kadar gerilemiş oldu ee, Merkürün tekrar düz seyrine Başladığı bu süreçte özellikle Merkür yan konularda iletişim Haberleşme, anlaşmalar, sözleşmeler, Görüşmelerle ilgili konularda Artık daha sakin olabileceğimiz, kafa karışıklığımızın bittiği, Nisan ayındaki gündemlerin tekrar önümüze düştüğü bir süreç aktive olacaktır. Dolayısıyla bu alanda özellikle iş anlaşmaları, yeni dostluklar, arkadaşlıklar, iş ortaklıkları kurmak adına doğru bir süreç olacaktır. Kariyerinizde yükselmek, kariyer gelirlerinizde artış talep etmek gibi gündemleriniz varsa yine Haziran ayı oldukça uygun bir ay olacak gibi gözüküyor. 5 Haziran tarihinde Satürn retro harekete başlayacak. Satürn 25 derece kova burcunda retro harekete başlıyor. Tabii Satürn retrosu birkaç ay boyunca etkili olan bir retro hareket. Dolayısıyla hemen Haziran ayında etkisini hissedemeyebiliriz. Merkür retrosu gibi, Venüs retrosu gibi etkileşimler sağlamaz bize. Ancak bu retro sürecinde derin bir sorgulama dönemi yaşayacağımızı da gösterir. Kova burcundan sizin haritanızın 8. evinde retro hareketine başlayacak olan Satürn özellikle bütçenizle alakalı bir değerlendirme ve sorgulama yapmanız gerektiğini gösteriyor size. Burada e, hayatınızda çözemediğiniz krizli meseleler, e, zorlandığınız konular her neyse bunlarla elintili olarak yeterince emek göstermediğiniz, çaba sarf etmediğiniz, belki bütçeniz için doğru bir planlama yapmadığınız konulara odaklanmanızı sağlayacaktır. Bu noktada tabii ki operasyonlar, tedaviler, iyileşme ve şifalanma gibi etkileşimler de ön planda. Özellikle bir sağlık problemini ihmal ettiyseniz süreçte bununla alakalı da geri dönüşler sağlanacaktır size. Bir çeşit geri bildirim süreci olduğunu söyleyebilirim satürn retrolarının ve yeterince önemsemediğimiz konulara yeniden dönüp bakmak adına da fırsatlar sağlayacaktır. Dolayısıyla e, Haziran ayı itibariyle başlayan bu süreci bu şekilde değerlendirmemiz mümkün arkadaşlar. Evet 12 Haziran tarihinde önemli bir kavuşum var. Venüs, Uranüs kavuşacak 16 derece boğa burcunda önemli bir kavuşum. Neden? Çünkü Uranüs'ün temas etmiş olduğu kişisel gezegenler etkisini e, güçlendiriyor, anileştiriyor, şok edici etkiler getiriyor. Özellikle 11. ev konularında beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir sizinle ilgili. Kariyer gelelerinizde ani bir değişim, dönüşüm, e, mevcut e, ünvanınızla alakalı değişimler, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, hayalleriniz, hedeflerinizle alakalı bir takım güncellemeler gelebilir. E, bu noktada sanki hayallerinize ulaşmak için, hedeflerinize, ideallerinize ulaşmak için çok farklı bir teklif ile karşılaşabileceğiniz gibi, bilhassa dostlarınız veya arkadaşlarınızın fikri olabilir bu durum. E, çok farklı bir yöntem seçme durumunuz da olabilir. Bu birçok yengeç burcu için sosyal çevresinden bir aşk ilişkisini başlatma ihtimali de getirecektir. Yani bu noktada özellikle e, aniden gelişen bir aşk, uzun süredir arkadaş olduğunuz, beraber vakit geçirdiğiniz, belki aynı iş ortamını paylaştığınız kişilerle başlayabilecek ani bir aşkın tetikleyicisi olabileceği gibi kariyer gelirlerinizde hızlı bir yükseliş, ani bir yükseliş, beklenmedik bir gelişmeyi de e, beraberinde getirebilir. 13 Haziran tarihinde Merkür'ün ikizler burcu transiti başlayacak. Merkür'ün tekrar ikizler burcuna geri dönmesi tabii ki hepimiz için iyi bir yerleşim. Çünkü Merkür ikizler burcunda rahat bir konumda kendi potansiyelini daha rahat bir şekilde sergileyebiliyor. Ancak sizin haritanızda 12. evde olduğu için biraz daha kendi içinize döneceksiniz. Özünüzü tanımlamaya çalışacaksınız. Ruhsal dünyanıza odaklanmaya başlayacaksınız. Bu süreçte Özellikle rüyalarınız, sezgisel mesajlarınız ön plana çıkabilir, ee, bir takım haberler alabilirsiniz geçmişle ilgili, ee, bilinçaltınıza inebilirsiniz, ee, geçmiş değerlendirmeleri ve sorgulamaları yapabilirsiniz, bazı sırlara ulaşabilirsiniz, sizden saklanan gerçekler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki bunlar ihtimaller arkadaşlar. 15 Haziran tarihine geldiğimizde ise yine önemli bir kavuşumumuz var. Mars ve Şiron kavuşuyor 15 derece Koç burcunda. Eee zaten uzun zamandır e, Koç burcunda sizin haritanızında 10. evinde bulunmakta. Mars'la kavuşumu özellikle geleceğiniz, toplum önünde ne şekilde tanındığınız, belki mesleki anlamdaki yaralarınız, büyükleriniz, otorite konumundaki kişilerle ilgili sıkıntılarınızı çözmek adına e, kana kan, dişediş diş bir performans sergileceğinizi gösteriyor. Hakkınızı aramak için mücadele verebilirsiniz. Gerekirse tartışmalara girebilirsiniz. Rekabet enerjiniz yoğun olacak. Eylem enerjiniz yoğun olacak. E, bu noktada hak ettiğiniz geleceği elde etmek adına, oturup sızlanmak yerine artık e, biraz e, elinizi taşın altına koyacaksınız gibi gözüküyor. Bununla alakalı mesajlardan süreçte gelecektir sevgili yengeç burçlarım. 16 ila 19 Haziran arasında biraz sert etkileşimler var gökyüzünde. 16 Haziran'da Güneş-Neptün karesi ve 19 Haziran'da ise Venüs-Satürn karesi etkili olacak. E, bu etkileşimlere baktığımız zaman özellikle... E, Hayallerinizi gerçekleştirme noktasında yeterince desteklenmediğiniz ya veya hutt maddi anlamda borçlarınız, borçlarınız, bir takım sizi kısıtlayan süreçlerin varlığı sizi biraz yorabilir, zorlayabilir. Bununla birlikte. E, fikir anlamında, e, amaç anlamında, ruhsal dünyanız ve maneviyatınız anlamında da bazen e, gel git yaşıyor olabilirsiniz, ikilemlerde kalıyor olabilirsiniz ve bu ikilemler sizi biraz zorluyor ve yoruyor da olabilir e, sevgili yengeç burçları. Evet 19 Haziran'da aslında bu dönemin bitişiyle beraber daha rahat bir dönem başlayacak. 19 ila 21 Haziran arasında güzel gökyüzü kombinasyonları da var. Venüs, Neptün, Merkür, Jüpiter ve son olarak da Venüs, Plüto arasındaki en destekleyici görünüm Venüs ve Plüto arasında meydana gelecek. Venüs 27 derece boğa burcundayken plüto da yine 27 derece oğlak burcunda bulunacak. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklı girişimler, ilişkinin gidişatı, e, anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, davalar, e, danışmanlıklarla alakalı şanslı bir etkileşim olabilir. Yeni bir birliktelik başlayabileceği gibi mevcut birliklerin şifalanması, güncellenmesi, güçlenmesi adına da e, bir takım imkanlar ortaya çıkacaktır. 21 Haziran tarihinde Güneş'in yengeç burcu geçişi başlıyor. E, Güneş'in burcunuza geçmesiyle beraber artık e, daha çok ön planda olacağınız, o dinlenme sürecini geride bırakacağınız, e, dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir süreç etkili olacak. Ve 23 Haziran'da Venüs ikizler burcu transisine başlayacak. E, Venüs'ün ikizler burcu transisi biraz şıp sevdi olduğumuz, özellikle çok konuşmak, sohbet etmek istediğimiz, zekadan çok etkilendiğimiz bir süreçtir venüsün burada 12. elinize düşmesi özellikle aşkla alakalı ve parasal konularla alakalı dedikodu etkisini sanki çoğaltacak gibi bazı haberler alabilirsiniz platonik aşklar yaşayabilirsiniz çok fazla kişiye meyil etmeniz söz konusu olabilir özellikle yalnızsanız veyahut para kazanmak için birden fazla alternatif yolları keşfetmek Deneyimlemek isteğinde de yine olabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yengeçler. 28 Haziran tarihine geldiğimizde Neptün retrosu başlıyor. Neptün 25 derece balık burcunda retro hareketine başlayacak. Bu etkileşim sizin haritanızın 9. evinde özellikle maneviyatla alakalı konularda bir derinlik sürecine girebilirsiniz. Neptün retrosunda bazen ilizyonlar, hayal dünyasına kapılma gibi eğilimler de vardır ama e, sanki ruhsal anlamda da sizi besleyecek bir arayış içerisindesiniz ve bu sorgulama süreci artık Haziran sonuyla birlikte başlayabilir gibi gözükmekte. Ayı kapatırken 29 Haziran tarihinde burcunuzun 7 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay birinci evinizde etkili olduğu için özellikle hayatınızın hemen hemen her alanında etkili olacak bir takım kararlar alacağınızı, hayatınıza bazı formatlar atacağınızı, bir takım güncellemeler getireceğinizi söyleyebilirim. Bir imaj değişikliği olabilir. Ben artık bu kararı aldım şeklinde bir... E, duyuru olabilir insanlara sesinizi daha çok duyurmak isteyebilirsiniz e, uzun zamandır neden sessizliğe büründüğünüzü e, belki de açıklayacağınız veya açıklamak zorunda kalacağınız bir yeni ay enerjisi olabilir ay sonu itibariyle sevgili yengeçler Evet, Haziran ayı gündemi bu şekildeydi. Huzurlu, mutlu, mutlu <gülüyor> sağlıklı bir ay diliyorum size arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda tutulmalar döneminde neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip edin. Lütfen e, danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastöloji hesabı. Instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.